gençler selamlar ben SML hoca SML hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım 3-4-5 yayınlarının onlu ayet denemelerinin üçüncüsünün çözümlerini bu videoda yapıyoruz açıklama kısmına bakacak olursanız orada arkadaşlar hangi soru kaçıncı dakikadaysa linkleri var Ayrıca o youtube'da e, videoyu sürüklemek için kullandığınız e, çubukta da yine kaçıncı soruya tekabül ettiğini oradan da görebilirsiniz e, Sürüklediğiniz yerin Bunlar sizin için olan kolaylıklar Dilerseniz ilk soruyla gelin Vakit kaybetmeyelim Başlayalım arkadaşlar Şimdi diyor ki bana ABC pozitif reel sayıları için B-A'nın mutlak değeri C'dir Eyvallah A kare ile 4BC'nin toplamı 209 Bakın 209 4B kare artı C kare artı A kare de yine 209 Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur Diye sorulmuş bize Şöyle sorumuzda yaklaştıralım Şimdi arkadaşlarım bu 209'ların numarası ne? Ee, 209 209'ların aslına bakarsanız bir numarası yok. Burada gençler şunu kullanacağız. Ee, beraber gelin bunu yapalım. Şimdi bakın A kare var, A kare var. Burada A karelerden kurtulabilirim. Alttakinden üsttekini çıkarırsanız bakın 209'lar birbirini zaten götürecek. Ne kalır geriye? 4 tane B kare 4 BC ve artı sevgili arkadaşlarım C kare kalır. Bu da eşittir neymiş? 0. Şimdi biz buna dayanarak şunu görebiliriz. 4b kare eksi 4b c artı c kare nedir? Tabii ki 2b eksi c'nin parantez karesidir ve bu parantez karesi de sıfıra eşitmiş. Parantez karesi sıfıra eşitse demek ki 2b burada ne olmak zorundaymış? c'ye eşit olmak zorundaymış. Şimdi biz bunu elde ettik bu cepte dursun. Tamam daha sonrasında b eksi anın mutlak değerinin c'ye eşit olduğu bilgisi var. Bakın b eksi c'nin mutlak değeri b eksi a'nın mutlak değeri c'ye eşitse bu ya c'dir uz b eksi a eşittir eksi c'dir diyebiliriz. Bu b eksi a'nın pozitif veya negatif olmasına göre değişir. Daha sonrasında ben c'nin 2b'ye eşit olduğunu biliyorum ya c gördüğüm yere 2b yazacağım demek ki b eksi a eşittir 2b yazdım ve burada da b eksi a eşittir bu sefer eksi 2b yazacağım. Şimdi eksi a'yı bu tarafa b'yi bu tarafa atarsanız böylelikle eksi b'nin a'ya eşit olduğunu bulursunuz veyahut, veyahut burada da 3 b eşittir a olduğunu görürsünüz. Şimdi ben bunlardan bir tanesini eleyeceğim. Neye göre eleyeceğim peki? Şuna göre gençler. a eksi b'ye eşit olamaz. Niye eşit olamaz? Çünkü bunların işaretleri birbirinden farklı olur eğer şu eşitlik geçerliyse. Ama bize burada ne demişti? A, B ve C pozitif demişti. Dolayısıyla sevgili gençler bunların işaretleri birbirinden farklı olamayacağı için eksi B eşittir A eşitliğini kullanmayacağım. Neyi kullanacağım? A eşittir 3B. Şimdi o halde A B'nin 3 katıydı. Daha sonrasında de B'nin 2 katıydı. E buna göre B'ye göre bir kıyaslama yapacak olursak A en büyükleri A en büyükleri, C ortancaları, B de tabii ki en küçükleri olacak. Sıralamamız bu şekilde A, C, B olacaktı. Yani doğru cevap B seçeneği olacakmış sevgili gençler. Devam ediyorum ikinci sorumla. İkinci soruyu beğendiğim bir soru. Dikkatli dinlemekte de fayda var arkadaşlar. Şimdi bize bir eşitsizlik vermiş, mutlak değerli bir eşitsizlik. Bu eşitsizliğin çözüm kümesindeki herhangi bir eleman... Şuradaki 3 tane sayı kümesinden Kümelerinden hangilerinin bir elemanı Olabilir diye soruluyor İlk bakışta hepsi olabilir diyor insan Tabii ki 1 2 3 olabilir Ama burada bir çözüm yapmamızda Şart Şimdi öncelikle Şuraya dikkat etmeniz gerekiyor Bakın burada bir x eksi 1'imiz var x eksi 1 Eksi mutlak değer x eksi 1 Ve bunun mutlak değeri 4'ten küçükmüş Sevgili gençler Şimdi peki eyvallah. Bakın burada bir x 1'imiz, bir de aynı x 1'in mutlak değerli versiyonu var. Bunlar birbirinden çıkacaklar arkadaşlar. Bunlar birbirinden çıkacaklar. Ve sevgili arkadaşlarım, ben diyorum ki eğer ki x 1, x 1 0'dan büyük veya hut eşitse, yani x 1'den büyük veya eşit ise ki bu bu demek biliyorsunuz. Bundan kaynaklı böyle yazdım. Şimdi burası zaten olduğu gibiydi x 1 x eksi 1'in sıfırdan büyük veya eşit olma halinde Burası nasıl çıkacak arkadaşlar dışarı ee, Aynı olduğu gibi çıkacak Eksi x 1 diyeceğiz Mutlak değeri küçüktür 4 Bakın içerisi ne oldu? 0 Yani 0'ın mutlak değeri de 0 olduğu için 0 küçüktür 4 Yani gençler x 1'den büyük veya eşitken e Eşittik eşitsizlik sağlanıyor Tamam mı? Şimdi x'in birden büyük veya eşit olduğu durumlarda eşitsizlik sağlığını dedik ama ben burada yani şurada x eksi bir sıfırdan büyük veya eşitken diye yola çıktım. Acaba x eksi bir sıfırdan küçükse neler olur? Yani x sayısı birden küçükse neler olur? Bir de gelin buna bakalım. Peki gençler o zaman diyorum ki x eksi bir sıfırdan küçükse yani x birden küçük ise bakın şurası mutlak değer x eksi bir yine x eksi birdir. Eksi bakın şurası bu sefer negatif olacağından dışarı 1 eksi x diye çıkacak. 1 eksi x yazdım. Önündeki eksi ile beraber yazdım. Küçüktür 4 dedim. Daha sonrasında bakın x artı x'den 2x şu şekilde 2 geldi. Mutlak değeri 4'ten küçüktür dedim. 2 parantezinde mutlak değer x 1 küçüktür 4 dedim. Ve mutlak değer x 1 küçüktür 2 gelmiş oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar x-1 2'den küçükse eğer e, biz ne demiştik x-1 bak x-1 mutlak değeri 2'den küçüktü x-1 0'dan de aynı zamanda yani negatifti. O halde burası negatifse içi negatifse dışarı nasıl çıkar 1-x diye çıkar yine küçüktür 2 olur ve böylelikle böylelikle x'i bu tarafa x'i bu tarafa 2'yi bu tarafa sallarsanız x büyüktür x 1 ile karşılaşırsınız. Yani sevgili arkadaşlarım zaten iki ihtimal vardı. Ya x-1'in Ya x-1 sıfırdan büyük veya eşitti Ya da sıfırdan küçüktü Sıfırdan büyük veya eşitken Her türlü sağlıyor Yani x'ler birden büyük veya eşit olabilir X'ler birden küçükse de X'ler birden küçükse de X'in eksi birden de büyük olması gerekiyor Yani eksi birle Bir aralığı içinde Bu sağlıyormuş Dörtten küçük sağlıyormuş e Şimdi buraya bakıyorsunuz Hem şu bu aralık değil özür dilerim hem şu aralıkta sevgili arkadaşlarım ki 1'den büyük herhangi bir x için sağlıyordu. Doğal sayılar var mı? Var. İrrasyonel sayılar var mı? Var. Peki burada yani 1'den büyüklerde negatif tam sayı var mı? Yok. Peki -1 ile 1 aralığında negatif reel sayı, negatif tam sayı var mı? E yok. Demek ki negatif tam sayılar sağlamıyor. O halde cevabımız 2 de 3 olacaktı. Yani cevap D seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Güzel uygulanmış Güzel düşünülmüş bir mutlak değerle eşitsizlik sorusuydu. Devam ediyorum. Üçüncü sorumla. X Y, z sıfırdan farklı değerler olmak üzere, y çarpı x artı z eşittir z çarpı 3x artı y demiş. Önce bir dağıtalı bunu isterseniz, yx artı yz eşittir 3xz artı yz dedim. Her iki taraftaki yzleri gördünüz o zaman koparın gitsin. Ne kaldı? yx eşittir. 3 çarpı x çarpı z kaldı. Ve x, y, z'nin sıfırdan farklı olduğunu bildiğim için buradaki x'leri de ben götürebilirim. Yani y'nin biz 3 tane z'ye eşit olması gerektiğini elde ettik şu an gençler. Peki bu cepte daha sonra neler yapabiliriz? Alt kısma bakıyoruz şimdi de. Yani şuna bu eşitliğe bakıyoruz. Y eksi x eşittir 2z. E gelin o zaman y gördüğümüz yere 3z yazalım. Şurada. 3 Z eksi x eşittir 2z Böylelikle x'in de Z'ye eşit olması gerektiğini de göreceğiz. Peki şimdi diyor ki olduğuna göre xy 3 basamaklı doğal sayısının alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? Hmm, peki xyz sayısından bahsediyor Burada x de Z birbirine eşit unutmayın y de Z'den Z'nin ve x'in 3 katı olacaktı. Otomatikman z'nin 3 katıysa x'in de 3 katı oluyor çünkü x'de z birbirine eşit. Şimdi en büyük değeri bulalım. <gülüyor> Fakat en büyük değeri bulurken x gördüğünüz gibi 9 falan yazamayız. Niye? Çünkü ben buna 9 yazarsam bu da 9 olur. Y'nin 27 olması lazım. Y bir rakamdı. Y bir rakamdı. O yüzden burada x'in ve z'nin alabileceği maksimum değer 3'tür. Ki 3 ile çarptığım zaman y'nin maksimum değeri de ortaya çıkmış olur. Dokuz. Ki en büyük bu sağlar zaten. Yani benim maksimum sayım buymuş. E minimum sayı olarak da doğal olarak ikisi 0 seçemeyeceğime göre 1 seçeceğim. Bu da 1 gelecek. Birinde 3 katı 3'tür. 131 olur. Bu da minimum değeri. İşte maksimum değeri minimum değerinden ne kadar fazladır diye sormuştu. Çıkaracaksınız. 2, 6, 2 olacak. Cevabımız da Edirne seçeneği olmuş olacak sevgili gençler. 262 bizim cevabımızdı. Devam ediyorum. Dördüncü sorumla. Güzel bir soru. Dikkatli dinlemekte fayda var. Şu ifadenin sonucu x'in asal çarpanlarının karelerin toplamını ifade ediyor. Örneğin 300 sayısını asal çarpanlarına ayırdığımız zaman işte 2'nin karesi, 5'in karesi çarpı 3 geliyor. Ki burada asal çarpanlarımız bizim 2, 5 ve 3 olduğu için 2'nin karesini, 5'in karesini ve 3'ün karesini ayrı ayrı topluyoruz ve 38 sonucunu ulaşıyoruz. Bu ifadenin eşitliği 38'dir diyoruz. Şu eşitliğini sağlayan kaç tane 2 basamaklı x doğal sayısı vardır diye sormuş. Öncelikle... 175'i düşünelim 175 dediğim sayı 25 kere 7'dir Yani 5'in karesi çarpı 7 üzeri 1'dir Hangi asal çarpanları var burada Tabi ki 5 ve 7 var Pekala o zaman bu Bunun değeri 5'in karesi Artı 7'nin karesidir Pekala artı Bir de arkadaşlar şu ifade var Onu da şöylece yazayım Ben size x var Eşittir 210'a bakalım şimdi 210 dediğimizde 30 kere 7'dir. 30 da 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7'dir arkadaşlar. Şu şekilde yazılabilir 210. Bunun asal çarpan sayısı fazlaymış. Bak 2 var 3 var 5 var 7 var. Şimdi bunların karelerini toplayacağım. Yani 2'nin karesi artı 3'ün karesi artı 5'in karesi artı 7'nin karesi dedim. Şimdi her iki taraftaki 5'in karesi ve 7'nin karelerini ortadan kaldıracak olursak bizim bu ifademizin değeri 2'nin karesi artı 3'ün karesmiş. Ben buradan şunu anlarım. Demek ki bu içerideki x'in asal çarpanları sadece 2 ve 3 olacakmış. 2 ve 3 asal çarpanı kesinlikle olacak. Yani bizim sayımız 6'nın bir katı olacak. Şimdi 6'nın katlarını düşüneceğiz. Ve 6'nın katı olup 2 ve 3'ten başka da asal çarpanı da olmayacak. Bunu da sakın unutmayın. Tamam. Yani direkt orada yapıştırmayın işte 12, 18, 24, 30, 36 diye yapıştırmayın. Ne olacakmış bir daha tekrar ediyorum 2 ve 3'ten başka asal çarpanı da olmayacak Şimdi o zaman 6'yı 2 ve 3'ten başka bir şeyle çarpmayacağım 2 ile çarparsam 12 olur 6'yı 3 ile çarparsam 18 olur Daha sonrasında 12'yi 2 ile çarparsam 24 12'yi 3 ile çarparsam 36 Aynı zamanda 18'in 2 ile çarpılmış halidir 36 12'yi 4 ile çarpabilirim 48 e, Hocam 12'şer 12'şer artmıyor 18 var ona dikkat et daha sonrasında 12'nin 5 katı 60'ı yazmayacağım mesela. Çünkü o zaman işin içine 5 girmiş olur. Onu istemiyoruz. 5 olmayacak çünkü 2 ve 3 olacak. Pekala başka neler var? 18'in 3 katını 3 katı olan 54'ü yazabilirim. Çünkü 3 serbest kullanımı serbest. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım. 12'yi 6 ile çarpabilirsiniz. 72 ya da 18'i 4 ile çarpıp 72'yi bulabilirsiniz. Başka neler var? 12'yi 6 ile çarpmıştık. 12 ile 8 ile çarpabiliriz 96 gelir 18'in katı yok zaten bu aralıkta O halde sevgili gençler Kaç tane x doğal sayısı vardır demişti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane x doğal sayısı vardır deriz Doğru cevabımız da Bursa seçeneği olur Güzel arkadaşlarım Dördüncü sorumuzun cevabına Bursa dedik Devam ediyorum Bir diğer sorum olan beşinci soruyla bir karmaşık sayı sorusu Arkadaşlarım buradaki Kök eksi 4 ne demektir? 2 i demektir. Şimdi 2 parantezini alırsam üst tarafı 1 artı i gelecektir. Alt tarafa bakalım bir de sizle beraber. 1 eksi şu nedir arkadaşlar? i. E burası da i demekti. 1 eksi i 1 artı i çarpılacak. 1 eksi i ile 1 artı i'yi çarpacağız. E biliyorsunuz ki a artı bi ile a eksi bi yani birbirinin eşleniyor olan karmaşık sayılar çarpılınca İmajileriyle real kısmının kareleri toplamını veriyordu sonuç O zaman birin karesi artı birin karesinden bu da 2'yi verir bize Ben bunu ikiye bölersem cart cart gider doğru cevap ne olur? 1 artı i yani cevabımız c seçeneğinde mis gibi verilmiş Devam ediyorum altıyla. Aşağıdaki şemada a kümesi 3 basamaklı doğal sayıları Bakın burası 3 basamaklıları gösteriyormuş Doğal sayıları b kümesi rakamları toplamı 10 olanları 10 olanları neyi rakamları toplamı pekala c kümesi de 9'da tam bölünebilenleri gösteriyor 9 ile tam bölünebilenler şimdi şöyle diyebilir miyim ee, bakın 9'da tam bölünmesi için rakamları toplamı 9'un katı olması lazımdı rakamları toplamı 10 olansa demek ki zaten şurası otomatikman boş küme arkadaşlar şurası boş küme burası zaten otomatikman boş küme Niye? Çünkü hem rakamları toplamı 9'un katı olan hem de rakamları toplamı 10 olan olamaz. Aynı sayılar olamaz. Dolayısıyla bu işaretledim yer boş kümeymiş. Bunu da ekstra bilgi olarak söyleyeyim. AB3 basamaklı ve BA7 7de 4 basamaklı doğal sayılar doğal sayıları boyalı bölgeler içinde. Yani şurada veya buradaymış. İçinde bulunduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle AB3'ü inceleyelim sizle beraber. AB3'ü inceleyelim. 3 basamaklı 3 basamaklı. 3 basamaklı olduğu için e, gençler kesinlikle ama kesinlikle A kümesinin içerisinde bu bölgede ve ekstradan ekstradan bizim boyalı bölge içerisinde olduğunu bildiğimiz için bu sayımız rakamları toplamı 10 olacak. Şimdi rakamlar toplamı 10 ise tabi ki A artı B burada 7 olmak zorunda. Çünkü şurası 7 ise 7 artı 3'den 10 gelir. Rakamlar toplamı A, B, 3 sayısı burada veya buradadır. Fark etmez. Peki. Devam bab B7, 3 basamaklıların içerisinde olamayacağına göre bu bölgede veya bu bölgede değil. Demek ki bab 7 nerede? Burada. Şimdi gelelim BA, B7'ye. Ve bu bab 7 dediğimiz sayı da 9 ile tam bölünecekse rakamları toplamı 9'un katı olacak. Şimdi rakamları toplayalım. B artı A artı B artı 7. Öncelikle gençler şu B artı A'yı ve 7'yi zaten biliyoruz. B artı A'mız bizim 7 idi. E 7-7-14 yapar. E 14 ise B'ye kalır kadar arkadaşlar? Rakamları toplamı 9'un katı olması için 4 rakamı kalır. E şimdi B4 ise bize A'yı sormuştu. Demek ki A'da 3'tür. 3 artı 4 7'yi verir çünkü. Doğru cevabımız da ne olacak? Edirne seçeneği olacak diyebiliriz. 6. sorumuzun cevabını. Ve hazırsanız geçelim 7. sorumuza. Güzeldi bir soru. Dikkatli dinlemekte yine fayda var. Eğer çözemediysen. Çözdüysen de yine bir de benim çözümümü dinle ama farklı bir çözüm yapılacağını yapabileceğini zannetmiyorum. Genelde 100 kişiye sorsak 90 küsürü aynı çözümü yapar. A gerçeği sayısı f fonksiyonunun görüntü kümesinin bir elemanı olmak üzere fa sembolü f fonksiyonunun tanım kümesinde görüntüsü a'ya eşit olan elemanların sayısını gösteriyor bize. Aşağıda dik koordinat düzleminde 1 e 7 aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre, f A artı f B eşittir f c ABC sayılarının yerine sırasıyla bunlardan hangileri getirilebilir? Bakın f A neye eşitmiş, f fonksiyonunun tanım kümesinde görüntüsü a'ya eşit olan elemanların sayısını bize gösteriyor sevgili gençler. Peki, o zaman şöyle diyeceğiz biz, 5 3 2 buraya yerine yazılırsa aslında şunu ima ediyor bize, f 5 artı f 3 eşittir f 2'den bahsediyor. Tamam mı şimdi F5 arkadaşlarım arkadaşlarım görüntüsü 5'e olan 5'e eşit olan e, eleman sayısını bulalım 5 nerede burada bakın görüntüsü 5'e eşit olan bir bu var bir de burası var yani 2 tane e, sayımız var artı görüntüsü 3 olan burada 3 yok Bir şurada var bir de şurada var dolayısıyla yine 2 tane 2 olan kaç tane 4 Görüntüsü 2 olan 2 burada bakın Hop bir şurası var bir de burası var E yine 2 tane 2 artı 2 eşittir 2'yi sağlar mı sağlamaz Demek ki birinci öncü çortladı, gitti Şimdi biz şuna bakacağız 2 6 4'ü deneyelim F2 artı F6 eşittir F4'e bakalım ee, Görüntüsü 2'ye eşit olan kaç tane sayı vardı 2 tane 6'ya eşit olan peki 6 bakın burada Hop bir tane var sadece 2 artı 1 eşittir Görüntüsü 4'e eşit olan 4 şurasıydı 1, 2, 3 tane var Yani 2 artı 1 3'ü sağladığını sağladı Demek ki ikinci öncül olacak Bir de 1, 5, 3'e bakalım F1 artı F5 eşittir F3 acaba sağlıyor mu diye 1 olan bir tane var 5 olan 2 tane vardı 1 artı 2 bakalım 3'ü verecek mi 3'ten kaç taneydi 1, 2 taneydi Yani 1 artı 2 eşittir 2 de sağlamadığına göre e Cevap ne olacak yalnız 2 Yani cevabımız Adana seçeneğinde verilmiş 7. sorumuzun diyeceğiz sevgili gençler Ve devam ediyoruz Bir diğer sorumuz olan 8'de Fx'in parçalı fonksiyon olduğunu söylemiş Bunu da göstermiş bize F2 eşittir 2 çarpı F1 olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş F2'den bahsediyorsa X gördüğümüz yere 2'yi bir yapıştırmak gerekiyor Daha sonrasında sevgili gençler 2 nerede onu bulmamız lazım Tabii Bakın 2 burada 2 buradan. O zaman 2'yi burada yerine yazmamız, yazmamız lazım 1 artı 2 3 yapar Eksi f Bakın 2'den 1'i çıkardım 1 3 eksi f1 geldi Tamam eşittir neymiş 2 tane f1'miş E çok güzel çok güzel Niye çok güzel diyorum bakın f2 2 tane f1'di ya Şu eksi f1'i aldım Karşıya fırlattım Fırlattıktan sonra 3 eşittir 3 tane f1 gelmiş oldu Yani böylelikle f1'in 1'e eşit olması gerektiğini de öğrenmiş olduk Peki f1'i nasıl bulabilirim ben Arkadaşlar 1 2'den küçük olduğu için o 1'i burada yerine yazacağım. Yani 2 artı A eşittir F1 diyeceğim ki f de kaçtı? 1'di. Demek ki buradaki A'mız kaçmış? Eksi 1'miş ki 2 eksi 1 bize neyi versin? 1'i. O halde A'yı sormuştu bize. A'mız eksi 1'in ta kendisidir. Doğru cevapta A'dır diyeceğim sevgili arkadaşlar. Devam ettim 9'da. Bir e, önerme yani mantık sorusu, sembolik mantık sorusu p ve q birer önerme olmak üzere p ya da p ise q denktir sıfır eşit denkliği sağlanmaktadır şimdi p ya da p ise q dedim denktir sıfır yadanın sonucunun sıfır gelebilmesi için bileşenlerin iki önermenin de sonucunun yani iki önermi birbirine denk olmalı yani bir ise bir bir ya da bir sıfır sıfır ya da sıfır sıfır olmak zorunda o halde ben P'yi 1 kabul edersem 1 ya da bakın buranın 1 gelmesi lazım dedim. P neydi arkadaşlarım? P'yi 1 olarak kabul ettik. 1 ise e şimdi buranın 1 gelebilmesi için Q'nun ne olması lazım? Q 0 olursa sonuç 0 olur. Q'nun da 1 olması lazım. Yani o zaman şunu söyleyebilirim. P 1 P ise Q da 1'dir. Çok güzel. Ya P sıfırsa sıfır ya da şimdi sıfır ya da sıfır olması gerekiyor. Yan tarafın sıfır gelmesi için buranın sadece birisi sıfırken sıfır olması gerektiğini biliyorsunuz. Ama P'yi sıfır olarak kabul ettim bir kere. Yani P burada sıfırsa bir olamaz. Demek ki arkadaşlarım P'nin sıfır olma gibi bir lüksü yok. Yani ben artık şunu buldum. P birmiş o zaman Q da birmiş. Tamam. Yazalım. Bir ancak ve ancak bir değeri birdir. Doğru. Bir ya da bir değeri sıfırdır gitti. Birin ile sıfır ise bir sıfırsa bir bir ve bir ise bir o da bir. Bir ve bir nedir arkadaşlarım o da birdir. Demek ki bu da doğru cevap bir üç olacak. Yani cevabımız bir üç yok. Nerede hata yaptık ona bir tekrardan hemen hızlıca bakalım. Bir yerde hatamız var çünkü ikisi de birdi unutmayalım. Sıfır ise bir bize biri verir ve e, şuraya bakıyorum. 1 ise 1 e Bu da 1 1 ve 1 de 1 Hangilerin doğruluk değeri 1'dir diye sormuştu bize ha 1 ve 3 ya şıklarda varmış Kusura bakmayın arkadaşlar Cevabımız Adana'ydı Devam edelim 10. soruyla sor. Bir de böyle derdi olanlar da var mı sizde de Hani böyle soruyu çözdükten sonra Doğru cevabı şıklarda göremeyip Acaba nerede hata yaptım diye düşünen illaki vardır İnşallah sınav esnasında böyle dertleriniz olmaz arkadaşlar Devam ediyorum 10 ile delta f eşittir 0 denkleminin diskriminantını ifade etmek üzere. Deltamız neymiş? 6 eksi 6m eksi 1. E fonksiyonu da vermiş zaten. E ben kendim de hesaplayabilirim bunun deltasını. Gelin bu fx'in deltasını şurada hesaplayalım. Delta neydi arkadaşlarım? B kare eksi 4ac idi. O halde deltamız -4 -1 -4 -1 -4 m kare eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi artı 4m olacak. Ve delta neye eşitti? 6m. Eksi 1'e eşittir. Buradan ben m'yi elde edebilirim. m kare eksi 2m artı 1 eşittir sıfırsa. Aa çok güzel. m kare eksi 2m artı 1 neydi? m eksi 1'in parantez karesiydi. Eğer bu sıfırsa m kesinlikle ama kesinlikle kaçmış? 1'miş. Şimdi. Diyor ki fx eşitir sıfır denklemini sağlayan x değerlerinden büyük olanı küçük olanından kaç fazladır? E çok güzel. Neresi çok güzel? Şu çok güzel arkadaşlar bakın. Delta'yı biliyoruz biz. 6 kere 1 bir, eksi 1'den 5'miş. Delta'mız 5. Ve ben köklerin büyük olanının küçük olanından kaç fazla olduğunu kökler farkının mutlak değeri olarak da hesaplayabilirim ki. Yani şu x1 eksi x2'nin mutlak değeri neydi? Kök delta bölü mutlak a'ydı. Hemen yerine yazalım. Delta'mız 5'ti kök 5 bölü A'sı da bunun 1 zaten Mutlak değer 1 cevap ne yapar Kök 5 yapar o zaman cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir deriz Şu formül ara sıra Karşınıza çıkar ama e, Ciddi durumlarda gerçekten ciddi Yararlar sağlayabiliyor bazı durumlarda Ciddi yararlar sağlayabiliyor arkadaşlar Aklınızda bulunması, bulunmasına fayda var Geçtim 11'e 1 bölü x artı 1 artı x Büyüktür 1 eşitsizliğini sağlayan Tüm x reel sayılarının e, aşağıdaki kümelerden hangisi doğru ifade eder diye sorulmuş Şunu da bir birleştirelim hadi x kare artı x artı 1 bölü x artı 1 1 de bu tarafa attım eksi 1 büyüktür 0 Şimdi şunu aynı birleşik kesir yazar gibi yazdım Şu eksi 1 de x kare artı x artı 1 bölü x artı 1 Eksi x artı 1 bölü x artı 1 diye yazarsanız bakın eksi x eksi birden zaten şunlar otomatikman gidecek ve geriye sadece x kare bölü x artı bir kalacak büyüktür sıfır dedim üst tarafın kökü sıfır ve çift katlı unutmayın alt tarafın kökü de eksi bir o halde eksi bir ve sıfır için bir kök tablosu oluşturacağım sıfırın çift katlı olduğunu unutmayacağım eksi bir zaten tek katlıydı eksi bir paydada olduğu için içi boş eşitlik olmadığı için sıfırın da içi boş artı ve artı artıyla başlayacağım çift katlı kök artı diye devam edeceğim tek katlı kök eksi olacak ve benden istenilen yer sıfırdan büyük yerler olduğu için şu kısmı ve bu kısmı tarayacağım yani arkadaşlarım x'ler otomatikman eksi birden büyük fakat sıfır hariç Burada nasıl yazarım ben x elemandır eksi birden sonsuza fakat sıfır hariç diye yazarım bu da bana zaten edirne seçeneğini direkt olarak Gösterir sevgili gençler Ve devam ediyorum 12 ile Güzel bir soru Sevdim Neden sevdiğimi de zaten şimdi anlayacaksınız Aşağıdaki dik koordinat düzleminde 11 tane eş dikdörtgen ve ABC noktalarından geçen Yeştir Fx parabolünün bir kısmı Gösterilmiş Yani şu kısımları gösterilmiş mi Gösterilmemiş mesela yani Nasıl devam ettiğini bilmiyoruz bu arada Zaten bize de bununla alakalı bir soru sormuş Buna göre fx eşittir y eğrisinin y eksenini kestiği noktayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 5 tane şıkkımız var. Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bana buradaki dikdörtgenlerin kısa kenarını uzun kenarını vermemiş. Geometride de yapıyorsunuz. Sayı vermediyse kafamıza göre takılabiliriz o halde. Hadi gelin kafamıza göre takılalım. Ben diyorum ki bu dikdörtgenlerden bir tanesinin uzun kenarı 2 olsun kısa kenarı 1 olsun. Anlaştık mı? Yani şurası 2 birimse bakın burası eksi 2'dir. Burası 2 birim. Şurası 1 bir birim. Şurası da 2 birim. Yani o zaman 2 artı 2 artı 1'den burası 5'tir. Ve şurası da sevgili gençler bakın 1 artı 1 artı 2'den 4 yani apsisi 4. Şöyle. Ordinatı da sevgili arkadaşlarım 2 artı 1'den 3. Şurası da 3. Tamam. O halde artık parabol denklemini yazabiliriz. Y eşittir. Bir baş katsayı belirleyelim a olsun çarpı eksi 2 diye köküm varsa x artı 2 diye çarparım 5 diye köküm varsa x eksi 5 diye bir çarpanın mutlaka vardır ve bizim parabolümüz buradaki a'yı nereden bulacağım 4 için 3'ten geçiyor o halde yazalım 3 eşittir a çarpı 4'ü yerine yazıyorum 4 artı 2 6 4'ten 5'i çıkardım eksi 1 Eksi 6 bakın şurası Karşıya çarpım olarak atarsam Eksi 1 bölü 2 eşittir a gelecektir Şimdi ben buradaki a'yı sileceğim Ve buraya eksi 1 bölü 2 yazacağım Şimdi benden istenilen neydi Y eksenini nerede kesiyor Değil mi bakın y eksenini kestiği noktayı e, Y eksenini kestiği noktayı bulmak için X'e 0 vermez miyiz arkadaşlar Veririz hadi gelin yazalım Y eşittir eksi 1 bölü 2 çarpı Yazdım 0 yerine 2 çarpı 0'dan 5 çıktı eksi 5 Eksiler gitti artı oldu İkiler de burada birbirini cortlattı. Y eşittir 5'ten kesecekmiş. E y eşittir 5 neresi? Bak burası bir birimdi. Burası iki birim etti 3. Bir daha 4 bir daha 5. Yani m noktasının ordinatı 5 olacakmış. Ve parabolümüz de ee burayı y eksenini m noktasında kesecekmiş. O zaman cevabımız denizi seçeneğidir dedik. Yani soruyu çözerken biraz özgür davranmamız aslında... Bizim için soruyu güzelleştirdi de diyebiliriz Tamam <gülüyor> Geçtim 13'e şu kısmı siliyorum Px-1 Px-1 Bölü Qx kare artı x eşittir Q2x Qx-1 polinomunun x-5 de bölümünden kalan Hemen bunu 0 eşledim x kaç geldi 5 O 5'i aldım nerede yerine yazacağım işte burada Demek ki Q4 oluyor artık orası Eşittir kalan kaçmış 4 Q4 eşittir 4'müş bana Px polinomunun katsayılar toplamı sorulduğuna göre katsayılar toplamı sorulduğu zaman x gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. Demek ki ne sorulmuş? P1 sorulmuş diyeceğim. E P1'i elde etmek için x gördüğümüz yere 2 yazalım hadi. P1 bölü x gördüğümüz yere 2 yazıyordum. 2'nin karesi 4 yapar. Q4 artı x gördüğümüz yere 2 yazıyorduk. Eşittir 2 kere 2 yine Q4 oldu. Bakın soru bitti. Soru resmen bitti. Ne yapacağız? P1. E Q4'ün 4 olduğunu biliyorduk. 4 Artı 2 eşit 4. Yani P1 bölü 4 eşittir. 2'yi karşıya fırlattım. 2, 4'ü karşıya çarpım olarak gönderdim. P1 kaçmış arkadaşlar? 8'miş. Yani cevabımız da Edirne'ymiş diyeceğiz. Böylelikle 13. sorumuzda bitirdik. Nereye geçiyoruz? Soru 14'e. fx eşittir mutlak değer x eksi bir fonksiyonunun en geniş tanım kümesi a... Görüntü kümesi de B olmak üzere şimdi en geniş tanım kümesi diyor. Bizim zaten bu fonksiyonumuzun öyle tanımsız olabildiği falan bir yer yok. İçi zaten polinom. Dolayısıyla en geniş tanım kümesi A ise bu A dediğimiz küme tüm reel sayılardır. Yani bu fonksiyon tüm reel sayılarda zaten tanımlı olduğu için en geniş tanım kümesi reel sayılar olacak. Görüntü kümesi de B demiş. Şimdi bu B de sevgili gençler bir mutlak değerli ifadenin alabileceği en küçük değer kaçtır arkadaşlar? Sıfır ve içerisi sıfır olmaya müsait mi? Evet x eşittir 1 iken müsait. Dolayısıyla, dolayısıyla bizim bu b'miz de sevgili arkadaşlar minimum sıfır olacak. Yani sıfırdan sonsuza diyeceğiz. Peki demiş ki a fark b'den g'ye tanımlı. He, o zaman tüm reel sayılardan ben bir farkı da hadi onu gösterdiği gösterelim. Fark sıfırdan sonsuza. Ben bunu nasıl bulurum arkadaşlar? Tabii ki sıfırdan sonsuz aralığını çıkaracağım. Yani neresi kalır? Eksi sonsuzdan sıfıra kadar olan yer kalır. Ama burada sıfırda çıkardığım için sıfıra dahil etmem burayı. Yani benim şuradaki tanım kümem işte buymuş. Tamam. Eksi sonsuzdan sıfıra sıfır. Eksi sonsuzdan sıfır aralığından g'ye tanımlı bir fonksiyonumuz var. Ve bizim gx fonksiyonumuz mutlak değer x-2 eksi mutlak değer x-5 olacakmış. Aşağıdakilerden hangisi G kümesini doğru ifade eder diye sorulmuş. Şimdi <gülüyor> G kümesi için birazcık düşünelim sizle beraber. Bir tane şöyle sayı doğrusu çizelim. Sizle beraber tablo yapmak istiyorum ama uzunca süredir belki yapmamışsınız böyle bir tabloyu. Mutlak değer tablosu yapacağım. Tamam mı? Şimdi buranın kritik noktası 2. E şuranın kritik noktası da 5 arkadaşlar. Daha sonrasında normal yani tablo çizer gibi çiziyorsunuz. Çizdikten sonra da diyorum ki ben Önce 2'den küçük değerler için x'ler 2'den küçükse burası nasıl dışarı çıkar? 2 x diye. Aradaki eksiği unutmayın. Burası nasıl dışarı çıkar? 5 x diye çıkar. Ve böylelikle -x x'ten x'ler birbirini götürürken 2'den 5'e çıkardım. Direkt burası ne olur? -3 olur. Yani x'ler 2'den küçükken, x'ler 2'den küçükken bizim buradaki sonucumuz otomatikman -3 e eşit oluyormuş. Ki bence şu an soruyu bitirdik. Neden? Çünkü bizim x'lerimiz zaten 2'den küçük. Eksi sonsuzdan 0'a kadar olan her şey zaten 2'den küçüktür. Demek ki te benim tek bir sonucum, tek bir görüntüm var. O görüntüde neymiş? Eksi 3'müş. Yani cevabımız o zaman denizi seçeneğinden başkası olamayacaktı. Umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum 15. soruya. Bir logaritma sorusu. abc'yi vermiş. x eşittir 1 bölü 2 için hangisi doğrudur? Şimdi a'yı bulalım. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 2. 1 bölü 2'nin kaçıncı kuvveti 2'dir? Tabii ki eksi 1'inci kuvveti. Demek ki a eksi 1'miş. B'ye bakalım. Logaritma 4 tabanında 1 bölü 2 eşittir diyorum. 4'ün kaçıncı kuvveti 1 bölü 2'dir diye sorulmuş arkadaşlar. <gülüyor> Bunu da ister böyle düşünün. Yani 4'ün kaçıncı kuvveti 1 bölü 2'dir diye düşünün. İsterseniz de sevgili gençler şunu yapabilirsiniz. Logaritma 2'nin karesi tabanında 2 üzeri eksi 1 dersiniz Eksi 1'i başa eksi 1 diye 2'yi de başa bölü 2 diye atarsınız Logaritma 2 tabanındaki deyip bunu 1 dersiniz Ve cevabınız eksi 1 bölü 2 olur Ama zaten 4'ün Hani şöyle düşünün 4'ün kaçıncı kuvveti 2'dir? E 1 bölü 2 Peki kaçıncı kuvveti 1 bölü 2'dir? E ki ki eksilisi olacak Eksi 1 bölü 2 Hemen c'ye bakıyoruz bir de Logaritma 2 tabanında 2 kere 1 bölü 2 kaçtır? 1'dir Dolayısıyla logaritma kitabanında bir de kendisi sıfırdır. Şimdi bunlardan en büyüğü hangisi? E tabi ki sıfır hocam. C. Büyüktür. Daha sonra eksi bir mi büyük eksi bir bölük mi? Tabii ki B. Sonra da A. Yani cevabımız CBA olacak. 15. sorumuzun cevabı da böylelikle denizi seçeneği gelmiş olur arkadaşlar. Geçtim 16'ya. <gülüyor> bir kuyumcudaki altın tartısı üzerine konulan x gramlık altını... Logaritma 2 tabanında x artı 1 gram fazla tartıyor. Gümüş tartısı da üzerine konulan x gramlık gümüşü logaritma 2 tabanında x artı 2 gram eksik tartıyor. Şimdi kuyumcumuz, kuyumcumuz bir müşterisinden aldığı ve gerçekteki toplam kütlesi 32 gram olan altın ve gümüş 2 kolyeden 2 tane kolye birisi altın birisi gümüş altın ve e gümüş iki kolyeden altın olanı altın tartısında gümüş olanı gümüş tartısında tartıp göstergedeki değerleri topladığında ise 30 gram buluyor normalde 32 gram 2 gram eksik tartmış buna göre gümüş kolyenin kütlesi altın kolyenin kütlesinden kaç gram fazladır şimdi o zaman şöyle diyeceğim ben altın kolyemiz var bir de gümüş kolyemiz var ve sevgili gençler altın kolyenin Gramajı A ise otomatikman gümüş kolyenin gramajı 32 eksi A oluyor. Burada hemfikiriz. Peki normal şartlar altında altını ne kadar fazla tartıyordu? Bu kadar. Yani A'nın üzerine logaritma iki tabanında A artı bir ekleyerek tartıyor. Bakın x gramlık altını o x'i alıp şurada yerine yazıyorsa ben de A gram altının varsa A'yı burada yerine yazarım. Logaritma iki tabanında A artı bir olur. Artı Artı bir de sevgili arkadaşlar 32 eksi a gramlık gümüşüm vardı. Bunu eksik tartacağı için önüne eksik koyuyorum. Eksi koyuyorum. Logaritma 2 tabanında ne kadar eksik tartacaktı? X artı 2. E benim x'im 32 eksi a değil mi bu sefer? O zaman şurada yerine yazalım. 32 eksi a artı 2. Yani ne yapar? 34 eksi a yapar arkadaşlar. Ve bunları topladığı zaman 30 gram buluyormuş. Çok güzel. Şimdi a ile 32 eksi a'yı toplarsanız zaten 32 yapıyor. Cart chart. burası 32. 32 attınız karşıya 30'un yanına. Ne gelir arkadaşlar şöyle yazdığınızda? Burası eksi 2 gelir. Şimdi dikkatli bir şekilde dinleyin. Logaritma 2 tabanında a artı 1. Eksi logaritma 2 tabanında 34 eksi a eşittir neymiş? Eksi 2. Çok güzel. Ben diyorum ki logaritmaların tabanları 2. Ve birbirinden çıkarılıyorlarsa... Demek ki a artı 1 bölü 34 eksi a diye bunlar logaritma iki tabanında içleri bölünecek ve bu da eksi 2 eşit olacak. Peki 2 üzeri eksi 2 kaçtır? Tabii ki 1 bölü 4. Yani a artı 1 bölü 34 eksi a eşittir 1 bölü 4 eşit olacak. Artık gerisi sadece işler dışlar. Hadi yapalım. Çektim çizgime. 4a artı 4 eşittir 34 eksi a olacak. Bunu bu tarafa attınız. 5a 4'ü diğer tarafa attınız 30 A kaç geldi arkadaşlarım 6 Demek ki altından 6 gram Gümüşten 26 gram varmış A'yı yerine yazdım Peki diyor ki Gümüş kolyenin kütlesi yani 26 Altın kolyenin kütlesinden ne kadar fazladır Ne kadar fazla arkadaşlar 20 fazla o zaman cevapta fazla uzatmaya gerek yok B şıkkı 20 olacaktı diye Diyebiliriz Geçtim 17'ye 17. 17. sorun bir dizi sorusu Ve şık bir dizi sorusu mutlaka ama mutlaka çözemediysen yapamadıysan boşun varsa çok dikkatli dinle tamam a n tüm terimleri pozitif olan bir gerçel sayı dizisi ve b n de bir aritmetik dizi olmak üzere bakın b n aritmetikmiş burada bunu yakaladık ama a n hakkında hiçbir şey söylememiş a n ve b n dizilerinin genel terimleri arasında da şöyle bir eşitlik varmış b n eşittir logaritma 2 tabanında a n'miş peki Beğen dizisinin ilk 10 teriminin toplamı 65'miş ve a1 eşittir 4 olduğuna göre a5 kaçtır şimdi a1'i vermiş ya b1'i bulamaz mıyız ya b1 eşittir logaritma 2 tabanında bakın şurada yerine yazıyorum a1 yazarım ki bu da logaritma 2 tabanında 4'ü verir bize a1 4'müş çünkü logaritma 2 tabanında 4'te 2'nin ta kendisidir De Demek ki b1 neymiş 2 şimdi benim aritmetik dizim var ilk terimim 2 İlk terimim 2. Ve ilk 10 terimimin toplamı da 65'miş. E çok güzel. B2'ye ne derim ben? 2 artı R derim. B3'e ne derim? 2 artı 2 R derim. B4'e ne deriz arkadaşlar? 2 artı 3 R derim. Nokta nokta nokta. B10'a ne derim ben o zaman? 2 artı 9 R derim. Ve bunları toplarsanız bakın. Birden 10'a kadar, birden 10'a kadar... 10, daha, 10 tane sayı var 10 tane terim var ve hepsinde de 2 var Yani 2 kere 10'dan 20 gelecek bunların toplamında Artı bir de R'den 9 R'ye kadar olan ardışık R'lerin toplamı Ne yapar? 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2 gelir yani 45 Demek ki burada bir de 45 tane R'miz var Ve bunların da toplamı neymiş? 65 At bakayım 20'yi karşıya 45 r eşittir 45 O zaman R kaçtır? 1 Çok güzel Şimdi R'nin 1 olduğunu bulduk ya gerisi kolay. E niye kolay? A1'i vermiş bize 4 diye A5'i soruyor. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar B2'nin ben artık 3 olması gerektiğini biliyorum. B3'ün 4 olması gerektiğini B4'ün 5 ve B6'nın 6 olması gerektiğini biliyorum. Pardon B4'ün b B4 5 B5'in de 6 olması gerektiğini biliyorum. Şimdi bak B5'in 6 olması gerektiğini biliyoruz ya o zaman b b5 eşittir logaritma 2 tabanında a5 derim 2 üzeri b5 eşittir a5'i verir bana b5'in 6 olduğunu biliyorduk ya 2 üzeri 6 kaç yapar? 64 yapar demek ki a5 kaçmış? 64'müş sevgili gençler doğru cevabımız denizli seçeneği de verilmiş devam ettiğim 18. soruyla şu kısmını sileceğim ve sorumu çözeceğim hadi bakalım bir yatırımcının elinde coin adı verilen ve 7 farklı çeşidi olan dijital paranın her çeşidinden bir miktar bulunmakta. Yatırımcı bir hafta boyunca elindeki coin çeşitlerinin değer durumunu takip edip değer kaybeden iki farklı coin'i satarak elde ettiği para ile değer kazanan iki farklı coin'den almayı planlamıştır. Hafta bitiminde 7 farklı coin çeşidinden 4 tanesi farklı miktarlarda değer kazanmış. Ve 3 tanesi ise farklı miktarlarda değer kaybetmiş. Bakın şimdi adamın elinde bulunan coinlerden 7 tanesi değer kazanmış. Değer kazananları yeşille gösterelim. Artmış, artmış, artmış ve artmış. Bunlar değer kazanmış olarak düşünelim. 3 tanesi de değer kaybetmiş. Bunları da kırmızı renkte gösterelim. Tamam mı? Buna göre yatırımcının... En çok değer kaybeden coin çeşidini satıp en çok değer kazanan coin çeşidinden almış olma ihtimali soruluyor. Şimdi en çok değer kaybedene şu şekilde gösterelim. Yıldız atalım köşesine. En fazla değer kazanana da şöyle bu da bu olsun. Yıldız atalım. Diğerleri de değer kazanmış ama en çok değeri kazanan bu. Diğerleri de değer kaybetmiş ama en çok değer kaybeden bu diye düşünelim. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyordu? 2 tane değer kaybedenlerden satacağız. 2 tane değer kazananlardan alacağız. Şimdi ben o zaman istenilen durumu şu şekilde özet geçmek istiyorum. İki tane coin seçeceğiz. Ama bunlardan bir tanesi istenen durumun içerisinde en çok değer kaybeden olsun. Yani bir tanesi seçildi. Bunun yanına bir tane daha seçmem lazım. Kaç tanesinin içinden iki tane? 2'nin birisi. Çarpı. Çarpı. Ben diyorum ki o halde değer kazananların en yükseğini seçsin istiyor. İstenilen durumun içerisinde bir tanesini seçtik yani. Şimdi bir tane daha e, alım için seçmemiz lazım. Kaç tanesinin içerisinden? Yine 3 tanesinin içerisinden. 3'ün birlisi. Tamam. Toplam istenen durum o zaman 6 tane. Peki tüm durum ne? Tüm durum sevgili gençler şu. 3 tanesinden 2 tanesini seçtim sattım. 4 tanesinden 2'sini seçtim sattım. Yani burası 3 burası da 6. 3 kere 6 18 yapar. 6 18 bize cevabı verecekmiş. Yani burası 1 burası 3 doğru cevap 1 bölü 3 olacak. 18. sorumuzun cevabı da A şıkkıydı diyeceğiz. Ve devam ediyorum 19. sorumla. Aşağıdaki grafikte f çarpı g ve g bölü h fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiş. f çarpı g soldaki g bölü h ile sağdaki. Bura göre x 1'e sağdan yaklaşırken f x çarpı h x ifadesinin acaba değeri nedir? diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi şimdi. F çarpı H soruluyor ama F çarpı H diye bir fonksiyonumuz yok maalesef burada. Yani onun grafiği verilmemiş bize. ha Biz neleri elde edebiliriz? Şunu elde edebilirim. Mesela F birin sağ tarafıyla G birin sağ tarafının e, nereye gittiğini bulabilirim. Yani birin sağ tarafı burada nereye gitmiş? Bakın hop yukarı doğru çıktım. Bakın dörde gitmiş. Bakın bu dörtmüş. Eyvallah. Bir de şuradan. Aynı şekilde G1'in sağ tarafı bölü H1'in sağ tarafını elde edebilirim. Ki bu da 1'in sağ tarafı nereye gitmiş arkadaşlar? Bakın 2'nin sol tarafına gitmiş. Çok güzel. Şimdi biraz düşünelim. Biraz düşünelim. Şunu şu tarafa atsam ben. Yani G 1'in sağ tarafı eşittir. 2'nin sol tarafı çarpı H1'in sağ tarafı desem. Daha sonrasında bize F1'in sağ tarafı Çarpı h 1'in sağ tarafı lazım ya bu gerekiyor. O zaman ben şurada g 1'in sağ tarafı gördüğüm yere şunu monte etsem. F 1'in sağı çarpı 2'nin sol tarafı çarpı h 1'in sağ tarafı eşittir. Cevap ne geliyordu? 4 geliyordu. E şimdi 2'nin sol tarafı 2'ye yakın bir değer. Bunu buradan kaldırdım. Çarpım durumunda bunu buraya yazdım. F1'in sağ tarafıyla H1'in sağ tarafının çarpımı 4'ü 2'ye 2'nin sol tarafına bölersek 2'nin sağ tarafı gelecektir F1'in sağ tarafıyla H1'in sağ tarafının çarpımı Nereye gidiyormuş? 2'ye yaklaşıyormuş O zaman fazla düşünmeye gerek yok Cevabımız Bursa seçeneği 2'ye yaklaşıyor olur Sevgili gençler sonuçta limit soruyor bize 19. sorumuzun cevabını da çözdük Ve Bursa dedik Geçtik 20'ye 20 sağ üst taraftaymış Şu kısmı sildim gençler Şimdi bu Bakayım soruya Heh, Çok güzel tongaya düşürmelik soru Yani efsane tongaya düşersin bu soruda Düşenler de vardır Ki düşenler de şu an izliyordur zaten Arkadaşlarım çözerken Az daha ben de düşüyordum o tongaya, tongaya Ama dikkat edin arkadaşlar Tamam mı? şimdi parçalı f fonksiyonu Nerede parçalanmış Sıfırda e, Yhtrafx fonksiyonu Tüm reel sayılar için sürekli olduğuna göre a gerçel sayısının alabileceği değerleri gösteren küme hangisidir şimdi tüm reel sayılar için sürekli diyorsa sürekli olan fonksiyonun o noktada mutlaka ama mutlaka limiti vardır hangi noktada sıfır noktasında limit olacakmış şimdi sıfırdan küçük diyorsa x'e ben bunu mutlak değer 3a çarpı mutlak değer x bölü x diye yazarım daha sonrasında şurası x'ler 0'dan küçük olduğu için eksi x diye çıkar burayı. Eksi x ve x birbirini götürürse eksi 1 kalır. Demek ki yukarısı neymiş? fx fonksiyonu bir daha baştan yazmak istiyorum ben. Şurası eksi mutlak değer 3a x0'dan küçükken x0'dan büyük veya eşitken de x artı a'nın karesi eksi 10 olacakmış. Yeni fonksiyonumuz bu olsun bizim. Yani buradaki eksi göstermesine gerek yokmuş aslına bakarsanız ama soru olacak ya Tamam. Şimdi a sayısının alabileceği değerleri gösteren küme sorulmuştu. Ben bu fonksiyonun hala sürekli olduğunu biliyorum. E, sürekli ise o zaman x e, sıfırdan küçükse diye yerine yazalım. Sıfırın sol tarafı için limitimiz eksi mutlak değer 3 aymış. Peki. E, sıfırın sol tarafının limiti bu. Sıfırın sağ tarafının limiti de x gördüğümüz yere sıfır yazarsak a kare eksi 10 olacakmış. Peki. Şimdi gençler dikkatli dinliyorsunuz. İyi dinleyin. Şu eksi mutlak değer 3A'yı da karşıya atalım isterseniz. A kare artı mutlak değer 3A eksi 10 eşittir 0 dedim. Şimdi burada iki farklı çözüm yapmamız gerekiyor. A sıfırdan büyük veya eşitse ve A sıfırdan küçük veya eşitse diye. Eğer A sıfırdan büyük veya eşitse burayı olduğu gibi çıkarabilirim. A kare artı 3A eksi 10 eşittir. Eşittir 0 derim Eğer a sıfırdan küçük veya eşitse de Eksiyle çarpıp çıkarırım A kare eksi 3 a eksi 10 Eşittir 0 derim Şimdi burada Şunlara dikkat edin bu arada A ve a diye burayı da artı 5 ve eksi 2 diye açarsanız A eşittir eksi 5 Ve a eşittir 2 Burada da sevgili gençler Hani direkt şunu işaretleyenler için de söylüyorum bunu Burada da arkadaşlarım A'ya a, ya a ve 5'e artı 2 diye açarsanız a eşittir 5 ve a eşittir 2 gelecektir. Şimdi 4 tane a değeri bulduk fakat a'nın burada sıfırdan büyük olduğunu yani 2'yi kabul etmemiz gerektiğini a'nın burada sıfırdan küçük veya eşit olduğunu yani eksi 2'yi kabul etmemiz gerektiğini buradaki 5'in ve 5'in hayali kökler olduğunu unutmayacağız. Doğru cevabımız 2 ve 2 yani Ceyhan seçeneği olacaktı arkadaşlarım unutmayalım. Doğru cevabımız C olacaktı dedik. Burada Tonga'ya düşürmelik yer neresi onu da hemen söyleyelim. Sanki mutlak değerden bu x'i kurtarırken ona dikkat edin mutlaka çok dikkat edin. Bu şekilde parçalamazsanız hata yaparsınız dersiniz ki aha x küçükmüş kurtar bunu 3a çarpı eksi x bölü x dersin çarpı gitti eksi 3a dersin. Eksi 3a dersen de ki zaten eksi 3a için yaptığımız çözüm neresiydi arkadaşlarım şu kısımdı. Eksi 5'te 2'yi bulursun, Adana'yı işaretlersin ve cortlarsın. Sonra dersin ki aman Allah'ım ben kesin emindim bundan nasıl eksi 5'te 2 değil, nasıl Adana değil cevap cevap atarım yanlış diye düşünür durursun. Aman dikkat. Devam ettim 21'le. Tatlı bir soru, kolay da bir soru. Bu ifadenin değeri kaçtır diye sorulmuş. Önce bize f'in türevinde 4 lazım. Gelin beraber f'in türevini alalım. f'in türevinde 3x eksi 1 dedim. Çarpı için türevi 3 eşittir. Karşı tarafın türevi de 6x kare eksi 6x artı 6 arkadaşlar. Güzel. f'in türevinde eksi 4'ü bulabilmek için x gördüğüm yere tabii ki eksi 1 yazmam gerekiyor. Böylelikle f'in türevinde eksi 4 gelir. Çarpı 3 eşittir. Eksi 1'in karesi 1 olduğu için 6. Eksi 6 kere 6 1 artı 6 ve artı 6 geldi burası da 18 her iki tarafı 3'e bölerseniz 6 gelir yani f'in türevinde 4 kaçmış 6 ben buraya 6 yazarsam 6 bölü 3'den bu kısım 2 gelir ve artık bana ne soruluyor derim f2 f2'yi bulmak kolay f2'yi bulabilmek adına x gördüğünüz yere Tabii ki bu sefer 1 yazacağız ki 3 kere 1 3 1 çıkardım 2 gelsin yaz burada x gördüğün yere 1'i 2 3 artı 6 cevap nedir 5'tir deriz. Doğru cevabımız Adana seçeneği olur. Sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum. 22 ile. A sayısının birden büyük bir gerçel sayı olduğunu söylemiş. Bunu sorunun bir yerinde mutlaka kullanırız. FX buymuş arkadaşlar. Bu eğrinin çok tatlı bir soruydu. Türev integral sorularına bayıldım bu arada. Bu eğrinin yerel minimum noktalarının apsisleri toplamı 6 olduğuna göre. Bu eğrinin yerel maksimum noktasının orijini olan uzaklığı kaç birimdir? Gerçekten güzel bir soru. Dikkatli dinleyelim. Şimdi ben yerel maksimumları, yerel minimumları bulmak için ne yaparım? Türevini alırım, köklerini bulurum. O zaman türevini alalım. F'in türevinde x eşittir. Öncelikle şu 2'yi başa atarak başlayalım. 2 çarpı x eksi a çarpı x eksi 2a dedim üstünü bir azaltacağım, üssü bir olduğu için yazmıyorum. Çarpı içinin türevi, içinin türevini arkadaşlar, çarpımın türevine uygulayacağım. Önce buranın türevi bir çarpı diğeri x eksi 2a artı buranın türevi bir çarpı x eksi a. Çok güzel. A artı bir. Bizim için herhangi bir reel sayı olduğu için türevi sıfırdır. Oranın türevi yok yani sıfır. Peki bunun türevi buymuş. O zaman ben bunu biraz düzenleyip 2 çarpı x eksi a çarpı x eksi 2a dıştaki büyük parantezi kaldırdım çarpı x x daha 2x eksi 2a eksi a da eksi 3a yapar çok güzel türevimiz bu ve ben türevi sıfıra eşitlemem gerekiyor ki ekstremumlarımızı bulalım ekstremumlarımızı bulalım tamam hadi bakalım şimdi arkadaşlar bunları sıfıra eşitleyen x değerleri bir x eşittir a vardır bir x eşittir 2a vardır bir de x eşittir 3a bölü 2 vardır. Doğru mu? Şimdi a birden büyük demiş. Birden büyüklüğünü nereden kullanacağım? Ben bu a, 2a ve 3a bölü 2'yi sıralarken. Birden büyükse bunlar e, a'lar otomatikman a mı büyük, 2a mı büyük, 3a bölü 2 mi büyük. Tabii ki 2a büyük. En küçük de a. Çünkü bu bir buçuk a'dır unutmayın. Bir buçuk a. Tamam Bir buçuk pide gibi. Şimdi en küçük a sonra 3 bölü 2a sonra da 2a dedim. Kök tablosu çizeceğim şimdi. Tamam mı? Ekstremumları bulalım diye kök tablosu çizeceğim. Sonra da sevgili gençler hepsi zaten köküydü. Ne ile başlamam gerekiyor? Artı artı artı o zaman artı ile başlayalım. Artı eksi artı eksi dedim. Şimdi bak azalmış artmış azalmış artmış dedim. Azalırken arttığı için burada bir minimum. Artarken azaldığı için burada bir maksimum. Azalırken arttığı için burada da bir Minimum söz konusu. Peki madem öyle benim benim e, yerel minimum noktalarımın absisleri a ile 2a değil mi? O. E bunların toplamını vermiş bize 6. Demek ki a ile 2a'nın toplamı 3a. E 3a da 6 ise demek ki a hayırlı uğurlu olsun vatanabilliğete a 2ymiş. Yarım saattir bunu arıyoruz. Tamam? Bu eğrinin yerel maksimum noktasının Yerel maksimum noktasının apsisini de biliyoruz o zaman ya. Şu a gördüğün yere 2'yi çak bakalım. 2'ler bir gider. 3 gelir buradan. Tamam. Bizim yerel maksimum, maksimum noktamızın apsisi 3'müş. Ordinatı lazım şimdi bana. Neyi sormuş? Orijinal olan uzaklığı. Ordinatını nereden bulacağım ben? Fonksiyonda yerine yazacağım ki ordinat ortaya çıksın. Hadi bakalım. Biz son bir kez daha uğraşacağız. A kaçtı? 2. x8'i 2 çarpı x8'i 2 kere 2 4 işte bunun karesi Artı A2 idi 2 artı 1'den 3 geldi Tamam Peki 3'ü yerine yazacağız dedik Yerel maksimum noktasının apsisini yerine yazalım ordinatı bulalım Noktanın koordinatları ortaya çıksın 3'ten 2'yi çıkardım 1 3'ten 4'ü çıkardım eksi 1 1 kere eksi 1 eksi 1 Eksi 1'in karesi 1 Artı bir de ne var 3 eşittir ne yaptı 4 Demek ki ordinatım kaçmış 4 e Şimdi benim absisim 3 ise Ordinatım da 4 ise Tabii ki benim orijine olan uzaklığım bu noktamın orijine olan uzaklığı kaçtır? Tahmin edeceğiniz üzere 3, 4, 5'tir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir deriz günün rahatlığıyla ve devam ediyorum. 23. sorumda üstteki soru çok tatlıydı. 23'ü hatırlamaya çalışayım. 23 de güzel soru. Fx ve hani <gülüyor> 23 de öyle öyle bir soru der gibi oldu ama hani güzel sorular arkadaşlar fx ve gx fonksiyonları için aşağıdaki dik koordinat düzleminde f türev artı g türev bir de g türev eksi f türev eğrileri gösterilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye soruluyor bana. Şimdi e, birazcık düşünelim. Diyelim ki bunların eşit olduğu yerler var. Yani f türev artı g türev ile g türev artı f türevin birbirine eşit olduğu yerler var ve ve Şuradaki birbirine eşit olduğu noktaların apsislerini de bize boşuna vermemiş. Biraz da soruları bu şekilde düşünün. Yani sınava da, sınava da girseniz, soruda gereksiz bir bilgiyi size paylaşmaz arkadaşlar. O bilgiyi kullanacaksınız diye paylaşmıştır zaten. Ki biliyorsunuz öyle soruları usta ellerce hazırlanıyor. Yani proflar, doçaklar falan böyle kol geziyor arkadaşlar. Soru hazırlayan ekibin içerisinde, kadronun içerisinde. Dolayısıyla gereksiz bilgilerle kafanızı bulandırmak istemezler. Soruda ne eksik ne de fazla bilgi verirler genelde. Tam olarak kullanırsınız hepsini. Dolayısıyla burada da bu şekilde gördüğünüz zaman mutlaka kullanın. Yani bak 3 6'yı vermiş orada boşuna burada durmuyor bunlar. Peki fazla uzatmayalım düşünelim şimdi. Ben bunların eşit olduğu yerlerin 3 ve 6 olduğunu biliyorum ya. Gelin bunları eşitleyelim. F türevle g türevin toplamını ben g türevle eksi f türevi eşitlediğim takdirde bak bunlar gidiyor. Bunu da bu tarafa atarsan 2 çarpı f türev x eşittir 0 olan yerler 3 ve 6 ymiş. Yani f türev 3 ve f türev 6'nın otomatikman 0 olması lazım. Hemen yazıyorum hiç affetmem f türev 3 0'mış f türev 6 da 0'mış 0'mış 0'mış 0'mış hayırlı uğurlu olsun. Pekala şimdi f hakkında tüm bu bilgileri biliyoruz ya. şıklara da bakarsan zaten alayı ile alakalı. Gördüğün üzere. Yani demek ki doğru yoldayız. Yürü. Şimdi madem ben türevin köklerini biliyorum. Türevin köklerini biliyorsam güzel şeyler ortaya çıkarabilirim. Bir türev tablosu çizebilirim mesela. 3 yazdım, 6 yazdım. Chart chart. Ee, f için, f için. Şimdi g'nin türevi, g'nin türevi f'in türevini eklemişim. Artmış. f'in türevini çıkarmışım. Azalmış. Demek ki f fonksiyonu artan bir fonksiyon eklediğimde artıyorsa çıkardığımda azalıyorsa f fonksiyon artan yani artı ile başlayacağım eksi ve artı dedim artıyla başlamamın sebebini umarım anlamışsındır Daha sonrasında ise Bizim fonksiyonumuz 3'e kadar artmış 3'ten sonra azalıp 6'dan sonra tekrar artmış Yani benim fonksiyonum hemen size göstereceğim Bir tane de f fonksiyonu çizelim olmaz mı tadından yenmez hadi Daha iyi anlayasınız diye böyle yapıyorum Şurası 3 burası da 6 tamam mı bak 3'e kadar arttığını söylemişiz hemen çiziyorum 3'e kadar arttırdım 3'ten 6'ya kadar azaldı ve 6'dan sonra hop artmaya devam etti Şimdi gelin şıklarımıza bakalım diyor ki F1 F2'den büyüktür 3'e kadar arttığını şöyle gösterelim 1 nerede E 1 şurada olsun 2 de burada bak F1 F2 hangisi büyük F2 büyük lan F1 F2'den büyüktür demiş cortladı F3 F6'ya eşittir demiş. Vallahi bizim çizdiğimizde bile eşit değil. Demek eşit olmayabiliyormuş. Kesinlikle doğrudur diye sorulmuştu F5 F4'ten büyük demiş. Bakın 4 burada, 5 burada arkadaşlarım. F4 F5'ten büyük. Bize F5 F4'ten büyük demiş. Bu da doğruladı. 7 burada 8 burada bakın Denizli şıkkına bakıyorum F7 burası F8 burası demek ki F8 f büyük evet zaten bu da bunu söylemiş cevap Denizli F0 F8'e eşittir demiş bunun eşit olup olmayacağını aynı buradaki gibi çözemeyiz arkadaşlar dolayısıyla bu da cortladı çünkü kesinlikle diye sormuştu tekrar söylüyorum cevap neymiş D şıkkıymış sevgili gençler güzel soruydu güzel de çözdük valla beğendim yani çözümümü de devam ediyorum gençler 24. sorumla Aşağıda birden başlayıp ardışık doğal sayı düzeninde sayılar yazan kartlar bulunmaktaymış. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye en, en, en artı 1, en artı 2 de gidiyor. Sa, Sami en küçük sayı yazılı karttan başlayıp herhangi bir kartı atlamadan küçükten büyüğe doğru sıralı biçimde kartları alarak bir oyun oynuyormuş. Oyunun kuralı gereği de aldığı her kart, her kart için Sami'ye 11 tam 5 2 puan veriliyor. 11 kere 2, 22, 5 daha. 27 bölü 2 diyelim biz oraya. 27 bölü 2 puan veriliyor. 13,5 puan. Aldığı kartların üzerindeki sayıların toplamı kadar da Sami'den puan siliniyor. Aldığı kartların üzerindeki sayıların toplamı. ardışık kartlar alıyordu onda unutmayalım. Pekala buna göre Sami toplam kaç kart alırsa kazandığı puan en yüksek olur. Şimdi gençler Sami en numaralı kartı alsın diyelim. En numaralı kart için n çarpı 27 bölü 2 kadar puan kazanacak iken ne kadar puanı gider birden n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 değil miydi işte bu kadar toplamı kadar puan siliniyorsa demek ki n kare artı n bölü 2 kadar da puanı siliniyor n kare artı n bölü 2 o nereden geldi diye sormayın tamam şimdi paydalar eşit zaten 27 n'den n'yi çıkarın 26 n eksi n kare bölü 2 Fonksiyonumuz bu Sami'nin puan fonksiyonu Sami'nin puan fonksiyonu n diyelim Tamam mı? n Şey gibi bu SPF güneşten korunma faktörü değil miydi ya? Öyle bir şeydi herhalde Neyse Sami'nin puan fonksiyonu Buymuş Ve ben bunun en yükseğini bulabilmek için Türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim alt türevini e, 26 bölü 2 Eksi 2 n bölü 2 Eşit sıfıra bu da 13 eksi n gelir. n kaçmış arkadaşlar? 13'müş. Zaten bir tane ekstremim var. O da 13 en yüksek olması için n'nin 13 olması lazım dedik sevgili gençler. Ve 24'de çözdük. Demek ki 25'e geçiyoruz. Bu da yine beğendiğim sorulardan bir tanesi gençler. Haydi bakalım. Şimdi x kare eksi 3 x artı 1 eşit sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2'dir demiş. Daha sonrasında diyor ki eksi x1'den x2'ye kadar 3x kare eksi e, 1 dx ifadesinin değeri. Al bunun integralini güzel kardeşim. x küp eksi x'tir değil mi? Yaz eksi x1 ile x2'yi yerine bakalım neler gelecek. Yazıyorum şurada eşittir. x2'nin küpü eksi x2 eksi yazdım açtım parantezi. Eksi x1'in küpü eksi x1 küptür. Ve eksi. Eksi eksi x1'de artı x1'dir. Çok güzel. Şimdi dağıtalım şunu bir. x2'nin küpü artı x1'in küpü eksi parantezinde x1 artı x2 gelecektir. Bakın burası. Çok güzel. İşte bize bu soruluyor. Sorulanı şöyle işaretleyelim ki unutmayalım. Tamam Şimdi arkadaşlarım bakın x1 artı x2 ben zaten yukarıdaki denklemin kökleriydi ya x1 ile x2 yukarıdaki denklemden kökler toplamı yardımıyla ile bulurum ki kökler toplamımız eksi b bölü a idi. Bu da 3'ü verir bize bakın burası 3'müş. Daha sonrasında şu x1 küp artı x2 küpe de 2 küp toplamı açılımını uygularsam x1 artı x2 parantezinde x1 kare artı e, artı değil eksi özür diliyorum. Eksi x1 çarpı x2 artı x2 karedir bunun açılımı da. Bir de eksi 3'ümüz vardı bunu da unutmayalım. Şimdi şu kısım zaten 3'tü. Güzel. x1 çarpı x2 de kökler çarpımıdır. ki Kökler çok çarpımızda c bölü a'ydı o da 1. x1 kare artı x2 kare lazım şimdi bana. Bu nereden bulunacak? Onu da şuraya bulup yerine yazıp işlem yapacağım x1 artı x2'yi biliyoruz ya biz. Al bakayım bunun karesi ne gelir? x1 kare artı x2 kare artı 2 tane x1 çarpı x2 gelir. Bakın arkadaşlar. Şu kısım 1'di zaten. Şurası 2 yapar. x1 artı x2 3'tü karesini aldınız. 9 eşittir. Burası kaç olmalı? 7 olmalı ki. Bakın 7 artı 2 9 gelsin. Demek ki burası 7'ymiş. Yani şununla şunun toplamı 7. Önünde bir de 1 var. 7 eksi 1 6 yaptı. Bakın burada 3'ümüz vardı. 3 kere 6 3 cevap olacak. Cevabımız neymiş? 15 o zaman cevap C seçeneğinde verilmiştir. Deniz gönül rahatlığıyla. Ve devam. 26. sorumuzda Yine beğendiğim sorulardan bir tanesi. Valla dedim ya e, türe integral sorularına bayıldım arkadaşlar denemeli. Köklerinden 3 tanesi 0,3,4 sayıları olan. 06 kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonunun türevinin grafiği aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilmiş gençler. Şekilde boyalı bölgelerde yer alan değerler bulundukları bölgenin alanını ifade ediyor aynı zamanda. A m 2 imiş. Hemen yazalım. m 2 burası. b n 3'müş. Burası da 2n m'ymiş arkadaşlar. Olduğuna göre Sıfırdan 6'ya f türev x dx nedir? Şimdi sıfırdan 6'ya f türev x dx dediğimiz şey sevgili gençler. Şudur. Şudur. Sıfırdan e, 6'ya f'in türevinin ile x ekseni arasında kalan bölgelerin alanları diyelim. Alan olmasa da tam olarak. Çünkü tamam integral her ne kadar alanı veriyor olsa da. Burada x ekseninin altında kalan yerleri negatif olarak kabul edeceğiz. Yani... 6 olarak kabul edeceğim 6'yı. Üst taraf pozitif olacak. M 2 ile 4'ün toplamı M artı 2 olur. Şurası 3 eksi ne olur? Artı 3 eksi Şurası da M 2 ne olur? Artı M 2 ne? Hadi biraz toparlayalım. 6'ya 3 ekleyin. Eksi 3, 2 daha ekleyin. Eksi 1. Doğru yaptık değil mi? Eksi 1. Eksi 6'ya 3, 2, 5 tamam doğru. M var. M var. 2 M var. Ve 2 n ve eksi n var Bu da 3 n yapar gençler Bizden işte bu isteniyor Çok karışık değil mi Merak etmeyin kafanızı düzelteceğim şimdi Bakın Yukarıda bize şöyle bir şey söylemişti Benim bu f fonksiyonumun e, Kökleri 0, 3 ve 4 Bunu unutmayalım Yani bu demek oluyor ki F0 0'dır F3 0'dır F4 de 0'dır Çünkü kökleri yani sonuç olarak değil mi Peki, gelelim şu kısma. Ben diyorum ki şimdi e, eksi değil sıfırdan 3'e kadar f türev x d hesaplasak. Bu ne demek? Sıfırdan 3'e kadar olan, işte o bölgedeki alan ama x eksi'nin altındakiler negatif, onu unutmayalım. Bu bize neyi verir? E, m 2 6, yani m 8'i verir. Aynı zamanda f'in türevinin integrali f(x)'tir ve 0'dan 3'e kadar yerine yazmamız gerekir. Yani f3 eksi f0'dır. E biliyorsunuz ki f3 de 0'dı, f0 da 0'dı. 0 0 bize 0'ı verir. Yani bu ne demek oluyor? Bu 0'mış arkadaşlar. Yani m kaçmış? 8. Artık m 8 ise 2 kere 8 buranın 16 olduğunu bulduk başında bir 1 vardı artı bir de geriye kaldı ne? neyi de bulacağız nasıl bulacağız? onu da arkadaşlar bakın şuradan elde edebiliriz 3'ten 4'e kadar f türev x dx diyelim bu sefer bu da bize 4 eksi n artı 3 yani 7 eksi neyi verir? 4'ten bunu çıkardım x eksinin altında kaldığı için çıkarıyorum 7 eksi ve tahmin edeceğiniz üzere bu kısımda arkadaşlar yine F4 F3 ve yine F4'ten F3'ü çıkarırsanız sonuç 0 gelecektir. Yani bu 0'sa N kaçmış? 7. Yani 3 kere 7 bu da 21'miş. 16'dan 21'i çıkardım Eksi -5. Eksi -1 daha kaç yapar? Eksi -6 yapar. Cevabımız da Adana seçeneğinde verilmiştir deriz gönül rahatlığıyla. Ve devam ediyorum 27. sorumla. Şu kısmı sileceğim tabii ki. Evet gençler. Diyor ki bana elenli melenli sorular var. Yani logaritmik integral mi alacağız? Alsak güzel olabilirdi. Ama o 2017'de son buldu artık. 2017'den sonra böyle sorular sorulmamaya başlandı ama Peki biz bu soruyu nasıl çözeceğiz? Böyle sorular sorulmadıysa merak etmeyi çözeriz arkadaşlar. Yani işin içinden bir şekilde çıkarız. Şimdi m'den neye kadar elen x bölü x kare dx eşitir p var. Bir de burada 1 bölü m'den 1 bölü n'ye var. Elen x kare dx. 2'yi Şu. şuradan alalım. Şuraya atalım. Olmaz mı? Hani Elenin başına atıyormuş gibi düşünelim 2'yi. O 2'yi de dışarı at, at, atalım. Peki bu soruluyor. Çok güzel. Eyvallah. Ama hani p türünden eşitliği ben bunu nasıl bulacağım? Bakın arkadaşlar. Kopyayı çekeceğiz. Nereden çekeceğiz? İyi dinliyorsun. m var. 1 bölü m var. n var. 1 bölü n var. Yani öyle bir değişken değiştireceğiz ki m'ler 1 bölü m n'ler de 1 bölü n olacak. Yani aslına bakarsanız 1 bölü x'e ben u diyeceğim. Çünkü m'yi yerine yazarsanız 1 bölü m'e n'yi yerine yazarsanız 1 bölü n'ye gelir. İşte bütün kopya bütün mesele bu. Alın bunun diferansiyelini. Eksi 1 bölü x kare değil midir bunun türevi? dx eşittir du dedim. Bu da bana eksi dx bölü x karenin du olduğunu ya da eksiyi buradan alıp karşıya gönderirsem dx bölü x karenin eksi du olduğunu söyler ayrıyeten 1 bölü x uysa 1 bölü u da x'tir arkadaşlar x'de u'nun yerini değiştirebilirsiniz ve ben diyorum ki benim bir de bakın dx bölü x kareyi bulduk biz dx bölü x kare bakın belli sınırları yer değiştirebiliriz bir tek geriye ne kaldı ln x o zaman madem öyle ln x eşittir madem x eşittir 1 bölü u ln 1 bölü u'dur diyebilirim ya da buna ln u üzeri eksi 1'dir diyebilirim ya da buna da eksi ln u'dur da diyebilirim tabii ki İstediğinizi diyeyim fark etmez şimdi gelin yeni integralimizi yazalım p en başından beri p'ye eşit olan yer burasıydı alt sınırımız m değil artık m'yi burada yerine yazarsam 1 bölü m üst sınırda neydi yerine yazarsam 1 bölü n'ye gelir daha sonrasında e, dx bölü x karemiz eksi du'ydu unutmayalım onu ve buradaki ln x'imiz artık eksi elen u oldu eksi u oldu çarpı şimdi bak eksi eksi zaten artı yaptı gitti yani artık burası neymiş 1 bölü m'den 1 bölü n'ye kadar elen U, D, Uymuş zaten. Ve bu neymiş? P. Arkadaşlar bize ne sorulmuştu? 1 bölü M'den 1 bölü N'ye kadar L'nx, Dx sorulmuştu. L n X Dx ile L'n-U, D-U arasında nasıl bir fark var? Hiçbir fark yok. Demek ki arkadaşlar burası neymiş? Bakın P. O zaman cevap nedir? 2 çarpı P'dir. Yani cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar? Valla güzel soruydu. Çözümleri de hoş, şık. Eyvallah yazanların elleri dert görmesin. Diyelim arkadaşlar bitirmişiz. 28 yani trigonometri bir önceki videoda da söylemiştim. Kenan hocanıza yıktım arkadaşlar trigonometriyi. Dedim ki ya bak dedim videolar çok uzun oluyor. Bir saati deviriyoruz. Bir saat 20 dakikaları bir saat 30 dakikaları 25, 25 dakikaları görüyoruz. Dedim şu trigonometri yükünü benden al sen çöz. Ben trigonometriye kadar olan kısmı çözeyim. Nasıl olsa senin... Topu topu 12-13 tane soru çözeceksin O da eyvallah dedi sağ olsun Dolayısıyla sevgili gençler Artık bundan sonraki Denemelerde de trigonometriden itibaren geometri kısmını Kenan Kara ile geometri Youtube kanalında Kenan hocanın Sizler için çözecek ben matematik kısmını Hallettim kendi üzerime düşeni hallettim arkadaşlarım Diğer denemelerde Diğer videolarda görüşürüz Hoşça kalın, sizleri seviyorum sağlıkla kalın Ve tabii ki bol bol matematik Çalışmayı lütfen unutmayın